İngiltere'nin başkenti Londra'dan herkese selamlar. Bugün Coalegal firmasındayız. Coalegal firmasından yanımızda vize uzmanı Serper Bey var. Evet, hoş geldiniz Serper Bey. Hoş bulduk, siz hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk. Şimdi hepiniz biliyorsunuz ki ben İngiltere'ye geldiğim günden beri Ankara Anlaşması ile alakalı tecrübelerimi paylaşıyorum elimden geldiğince. Ancak Ankara Anlaşması sona erdi. Şimdi insanlar bana hep nasıl gelebiliriz diye sorular yöneltiyorlar. Ee, tabii bu konuda da çok uzman değilim. İşi uzmanına bırakıyoruz. Şimdi Sarper Bey'e e, Ankara Anlaşması alternatifi olabilecek vizeleri soruyoruz. Evet e, Sarper Bey alternatif olarak ne gibi vize türleri var şu anda? Ee, şimdi öncelikle bir Ankara Anlaşması'nın bitiş sebebini de insanlara tam doğru bir şekilde şey yapmak lazım. Bunun sebebi... Brexit dediğimiz Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkıyor olması Evet ee, Bu çerçevede Birleşik Krallık artık e, Göçmen politikasında Bir değişiklik yaptı ve dedi ki Ben e, Buraya yatırım yapabilecek Ya da e, Bir birikim bilgi Sahibi ve kesinlikle ve Kesinlikle İngilizce Yeterliliği olan insanlara şans vermek istiyorum ülkede de. Ankara Anlaşması'nın en büyük avantajı tabii ki işte bir dil gereksiniminin olmaması evet. ve çok kolay bir şekilde e, başvurulardan onay alınabiliyor olmasıydı. E, şu an öne çıkan üç tip vize türü var. Aslında bir, iki tipi bir vize sayılabilir. E, tamamen yatırımcı bulup bulmamayla ilgili isterseniz ilk ondan başlayalım. Şu anda o zaman diğer Avrupa Birliği ülkelerinde Ankara Anlaşması devam ediyor galiba. Evet. Evet. Şu anda e, daha şartları daha zor yani şöyle Ankara anlaşması şartları değil ama orada iş kurma ya da işi yürütme Hı -hı. şartları daha ağır olabileceği için e, daha zor olabiliyor ama devam ediyor birçok insan alternatif olarak Hollanda'yı değerlendiriyor. Evet. E, ama tabii İngiltere'deki kadar kolay olacağını düşünmüyoruz. Kimse evet. de bunu beklemiyor. Hı -hı. E, Vize türlerine geçecek olursak evet. ilk olarak startup ve innovator vizeden bahsetmek istiyorum. bunlara bahs bunlardan bahsetmeden önce de aslında hükümetin yine göçmenlik politikası ile ilgili bir değişik bir politika daha izlemeye başladı. Şöyle bir şey yaptı. Dedi ki ben vize başvurularında İçişleri Bakanlığı'nda çalışan, değerlendiren elemanların bu konuyla ilgili yeterli uzmanlığa sahip olamayabilir. Özellikle inovasyon ve inovator vizede. Ee, o yüzden dedi ki ben özel e, kurumlar belirleyeceğim. Endorsing Body diye geçiyor bunun ismi İngiltere'de. Ve e, bu özel kurumlar e, startuplara, inovatorların vizelerini değerlendirecek ve onaylayacaklar. Onların onayından sonra ben vize vereceğim. Onların e, yerleşim, yani 3 yıllık yerleşimlerine ya da 2 evet. yıllık yerleşimlerine izin vereceğim diyor. Şu an bulunduğumuz Van e, Canada Square'daki Level 39'da evet. e, bu Endorsing Body'lerden biri. Evet. Aynı zamanda bizim ofisimiz burada, Coalegal olarak. E, güzel ilişkilerimiz var. O yüzden e, bu vize türünde biz Rakiplerimize göre daha iyi bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyoruz. Hı hı. Şimdi aslında iki vize bir vize demiştim. Şu innovator vize'den başlamak istiyorum çünkü o birazcık daha olayı şey yapıyor. Startup biraz daha kolay anlatılabilir. Innovator vize de diyor ki hükümet sana pazarda olmayan bir işi, yani şu an markette olmayan bir işi. Hı hı gelip yapmanı istiyorum. Ya da yapılmayan bir şekilde olan mevcut olan bir işi yapılmayan bir şekilde yapmanı istiyorum. Ama bunun böyle olduğunu yine bahsettiğimiz endorsing body'ler, level 39 gibi değerlendirip onaylasınlar istiyorum. Ama e, innovator vize de bunların üstüne ekstra diyor ki en az 50.000 pound yatırım olarak gelmeni istiyorum. Evet. Eğer 50.000 pound yatırım bulup gelirsen sana 3 yıllık oturum veriyorum. 3 yılın sonunda da gereksinimleri yerine getirip işini kurup başarılı bir şekilde işlettiysen sana indefinite leave to remain yani sınırsız oturumu veriyorum diyor. 3 yıl sadece. 3 yıl sadece. 3 yılın sonunda ileriye başvurulabiliyor Innovator de. Şimdi eğer diyelim ki bizim fikrimiz var ama 50.000 pound yatırımı bulamıyoruz. Evet. O zaman diyor ki sen diyor, startup vizeye başvurdu diyor, bana cüz'ü bir rakam, 1270 pound en az bir ay banka hesabında 1270 pound Hı. gelirin olduğunu ispatla diyor. Bu Endorsing Bodylerden birinden yine fikrinle ilgili onay al diyor ve gel burada iki yıllık sana vize vereyim diyor. İki yılın sonunda yine Endorsing Body senin işini değerlendirsin. Ee, yatırımını ya da başka gereksinimleri yerine getirip getiremediğine bakayım. Eğer yerine getirebildiysen senin vizeni Innovator vizeye çevireyim. 3 yıl daha sana vize vereyim. Hı -hı. Sonunda yine İLR'e vereyim diyor. Ya aslında baktığımız zaman tamamen 50 bin pound yatırımın olup olmamasına evet. göre izlenebilecek bir e, yol var önümüzde. Hı -hı. Yani e, konuyla ilgili en önemli şey bir fikrin ya da olmayan bir ürünü pazara so sokuyor olmam. Hı -hı en büyük şey bu. Yani dediğiniz gibi aslında ikisi de birbirine çok benziyor. Evet. Ama sadece sermaye mevzusu söz konusu. Aynen yatırım. Bu arada yatırım da 50 bin puan. Yani şimdi şu an içinde bulunduğumuz Devil 39'da 200 startup var yanlış bilmiyorsam. Hani endorsing bodylerde de fikriniz zaten onaylandıktan sonra İngiltere yani Birleşik Krallık'ta yatırımcı bulabilmek kendinize zor bir şey değil. Hani İnsanlar şunu düşünmesin. Yani biz gelip oraya 50 bini nasıl şey yapacağız falan. Fikriniz olduğu sürece ve bu fikriniz sürdürülebilir ve ölçülebilir bir şey olduğu sürece. Zaten olmazsa onay alamıyorsunuz. Evet. Ee, bu vize türü ilerlemek için güzel bir yöntem ama şu ana kadar konuştuğum birkaç kişi de fikir konusunda birazcık zorlanabiliyor. Şu anda bu çok yeni bir vize türü. Hı hı. Var mı örnekleri? hiç Ben mesela hiç Tanışmadım böyle bir insanla hani... ee, Şu an başvuru yeni yapma mi? sürecine yani başvurusunu şekillendireceğimiz birkaç e, müvekkil adayımız var. Hı hı. Ama e, onun dışında benim de birebir ben innovator vizesiyle geldim diye bir tanıdığım yok. Dolayısıyla söylemek gerekirse. de yani çok yeni olduğu için biraz. Çok de. yeni evet yani çok yeni. Peki siz Kualegal firması olarak yani ne tür bir danışmanlık sağlıyorsunuz insanlara? Şimdi bu vize türünde bize gelinildiği zaman, diyelim ki senelerce sağlık sektöründe temin yaptığımız sağlık ürünlerini, evet. ilaçları vesaireyi evet. sağlık sektörüne örnek verdim çünkü gündemde pandemi olduğu için özellikle. Bununla ilgili de inovatif bir fikriniz var. Hani bu şeyle ilgili. Bu arada sağlık işte 20 yıl sağlık sektöründe çalışıp ondan sonra benim e, bilgisayar programı ile ilgili inovasyonum var ves vesaire ya da ne bileyim e, tekstil sektörü ile ilgili bir inovatif fikrim var diye geldiğiniz zaman bu vize türünde kabul edilmiyor ne yazık ki. Çünkü pek e, sağlamasını yapamıyor hükümet ya da endorsing buddy. E, bu inovasyon fikrinizle bize geldiğiniz zaman yani bizim... Bu, bu sektörde bir fikrimiz var diye, biz o fikri değerlendiriyoruz. Ee, eğer gerçekten inovatif bir yapısı olup olmadığını, kabul görüp görmeyeceğini değerlendiriyoruz. Eğer görüyorsa, Hı -hı. o şekilde ilerliyoruz. Eğer görmeyecek şekilde ise, biz yani burası şöyle ama bunu şu şekilde değiştirirsek daha iyi olabilir diye bir danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Peki araya gireyim. Ee, Ankara Anlaşması'ndaki gibi, e, yani S.G.K. dokümanına bakılıyordu ya eskiden. Hı hı. Ee, sağlık sektöründen başvuruyorsa sağlık sektörü ile alakalı geçmişin olması gerekiyor. Hı hı. Bunda da aynı şekilde hangi alandan başvuruyorsan o alanda inovatif bir fikir olması gerekiyor. Ya, ya aynen yani da şöyle işi sürdürebilmen ve yürütebilmen için bu işle ilgili bir tecrüben olması hı. gerekiyor. Hani bu yaptığın innovative sekt yani sektörde yaptığın yenilikçi girişim mi de Hükümet görmek istiyor. Gerçekten bunu yapabilecek tecrübeye, bilgi birikimine Hı. sahip misin? O yüzden bir değerlendirme oluyor. Anladım. Siz plan yazıyor musunuz tam olarak? Yani onun verdiği fikri, aynı business plan gibi sanırım sisteme uygun bir şekilde düzenliyor musunuz? Eğer fikir uygunsa, yani fikir bu onaylayacak, kurumdan geçebilecek bir fikirse Business planı hazırlıyoruz, gerekli evrakları hazırlıyoruz. Eğer değilse, dediğim gibi hani birazcık daha fikri zenginleştirip geliştirip, ona Hı -hı. göre şey yapıyoruz. Başlıyoruz, hazırlanıyoruz. İki vize türü için de aynı işlemi mi yapıyorsunuz? Evet, ikisinde de aynı işlem ilerliyor. Hı -hı. Zaten yani yol bir yerden sonra ikisinde de yol birleşiyor. Hani Hı -hı. dediğim gibi sadece startup vizenin artısı, ilk başlık yatırımcınız yoksa, o network'ünüz yoksa. İngiltere hükümeti diyor ki size buraya gelin o network'ün içine girin bakalım yapabilecek evet. misiniz. Şimdi böyle inovatif bir fikir deyince de, e, hani benim aklıma çok uçuk kaçık şeyler geliyor. Hani gerçekten böyle uçuk kaçık hiç olmayacak bir şeyler mi olması gerekiyor yoksa hani normal olan bir şeyin sistemli bir şekilde planlandırılmış olması mı gerekiyor yani o <gülüyor> konuda. Ya tabii işin şey. mahiyetine göre o birazcık değişir hani ama çok da uçuk kaçık işte robotik şeyler ya da o tarz şeyler değil. Yani inovasyon evet. deyince birçok insanın aklında öyle evet. şeyler şey yapıyor ama atıyorum tekstil sektöründe de bir inovasyon olabilir. Hı hı. Hani önemli olan pazarda olmayan bir işi yapma. Yani şu an mevcut olmayan bir işi yaptığınız zaman bunu inovasyon hı hı. olarak değerlendiriyor. Hükümetin gaydında e, belirlenen şey bu. Yani tabii e, çok minimal, basit şeyler yaparak değil ama hem e, ...sektörü geliştirmek için, hem de e, işinizin sürdürülebilir olması için yaptığınız bir yenilik olması lazım. Peki burada İngilizce'nin e, yani ölçümünü ne göre yapıyorlar? Sınav sonuçları B2 sertifika istiyorlar. Hı -hı. Belli başlı şeyler var, e, kurumlar var değerlendiren. Pearsons var, Hı -hı. IELTS var. IELTS'in akademiğini değil, normalini istiyorlar. Hı -hı. E, o daha kolay şeye göre. Yani bunu alamazsan zaten şu anki mevcut hiçbir vize türünde hani Hı. belli bir İngilizce yeterliliğini meslek ya da vize türüne göre sağlamazsan gelme diyor. Hani İngilizce Hı. konuşmayacaksan gelme diyor. Ee, o yüzden bir, birkaç müvekil adayımızda da bu soru işareti oluşuyor kafalarında nasıl alırız, nasıl Hı. yaparız diye. Yani şimdi e, iyi bir İngilizce olması gerekiyor. Bunu kanıtlayabilmek gerekiyor. İyi bir fikrin olması gerekiyor Hı -hı. ve bu fikrin ee, tabii inovatif bir fikir olması gerekiyor ve e, bu fikrin planlandırılmış olması gerekiyor. Evet. Ee, bunun dışında inovatif seher e, 50 bin sterlin bütçe ihtiyaç var sanırım. Doğru Innovas, ee, innovator vizeye başvuruyorsak, evet. Evet, evet yatırıma ihtiyaç var. Yani birisinin yatırım yapıyor olması lazım fikrine senin illa senin cebinden 50.000 yani, olması şart değil. O yatırımcıyı nasıl bulacağız peki? O anlattığım gibi misal starta eğer o networkünüz Türkiye'de yoksa Evet. Startup vizeyle ilk buraya geldiğinizde zaten bu endorsing body'lar mesela Level Church burası. Evet. Burada 200 tane startup var ve onlara yatırım yapan firmalar var. Hı hı. Fikir zaten buradan onaylandığı zaman Evet. Yani burada birçok yatırımcı değerlendirip size yatırım yapma ihtimali yüksek oluyor. Ya da e, yatırımcı bulamadıysak eğer olmadıysa eğer e, ne kadar bir para ihtiyacımız var? Ya belli başlı şartları var. E, mesela belli sayıda insanı yanınızda çalıştırmanız Hı -hı. gerekiyor. E, hem yurt yani yurt içi derken İngiltere içinde, Birleşik Krallık içinde, evet. hem yurt dışına. E, ...da faaliyetler göstermeye başlamanız gerekiyor, yani import ve export, e, ...import diye özür dilerim, export yapma... E, ihrac, ...ihracat... Hı -hı. ...ihracat... değil mi göndermek için? git ha. ihracat. İhracat yapıyor olmanız Hı -hı. gerekiyor. E, aynı zamanda ülke içinde de ürünü satmanız gerekiyor. Onun limitleri var, hani... E, ...ama... ...biz iki yıl içerisinde bu... ...şeyin bulunamayacağını düşünmüyoruz doğrusunu söylemek Hı. gerekirse hani fikir Yok. iyi ve sürdürülebilir bir fikir Hı. olduğu sürece ee, peki bu işlemlerin hani süreci nasıl oluyor ee, süreci hakkında böyle kısa bir bilgi verebilir misin yani gerekli evraklar e, ve dokümanlar hazırlandıktan sonra e, çok Ankara Anlaşması'na benzer bir süreç aslında. Hı -hı. Başvuru yapılıyor, online bir şekilde, yurt dışından. Parmak izi, evet, parmak izi biyometrik veriliyor. Hı -hı. Ondan sonra e, sonuç bekleniyor. Şu an hükümet 3 e, hafta içerisinde, 3 ila 8 hafta içerisinde değerlendirip döne döneceğini söylüyor ama bu iş yoğunluğunda ben evet. çok dönebileceklerine inanamıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. E, onun dışında, Evet. E, Diğer vize türlerinin üzerinde biraz dursak? Olur. Ee, benim aslında bahsetmek istediğim bir vize daha var. Hı -hı. Burada Sole Representative of an Overseas Business diye geçiyor. Yani nedir bu? Ee, Birleşik Krallık sınırları içinde olmayan, herhangi bir şubesi bulunmayan evet. bir şirketin tek yetkilisi olarak e, buraya gelebiliyorsunuz. Ve oturum vizesi alabiliyorsunuz. Bunun şartları ne? Ee, Türkiye'de bir işiniz hali hazırda, bir işiniz olması Hı -hı. gerekiyor. Bu işin yüzde ellisinden azına sahip olmanız gerekiyor. Yani yüzde elliden fazla değil, yüzde az elliden azına sahip olmanız gerekiyor. Ve bir yönetici pozisyonda olmanız gerekiyor. Yani en az altı ay boyunca kendinizi yönetici pozisyonunda maaş ödemeniz Hı -hı. gerekiyor, maaş podroğunuza vesairenize bakıyorlar. Aynı zamanda şirketin faaliyet e, raporlarına, yıllık hesaplarına falan da değerlendiriliyor. Eğer dediğimiz gibi şirketiniz gerekli şartları sağlıyorsa hı hı. ve sizin de maaş vesaire her şeyiniz uygunsa üç, ilk olarak 3 yıllık vize alınıyor ondan sonra 2 yıllık bir uzatma var sonrasında yine ileriye dönülebiliyor bu vizanın bir artısı şu olabilir e, Türkiye'de işi olup yurt dışına açılan hı hı. insanlara Türkiye Cumhuriyeti teşvik veriyor hı hı. o yüzden birçok mesela bahsettiğimiz müvekkillerimizin tercih di vize türü, bu vizeye daha çok, işi olan insanlar bu vizeye daha çok evet. e, yatkınlık gösteriyor. Şu, hı hı. şu aşamada. Bunun dışında bahsetmek istediğim bir vize evet. daha var. Ya aslında birkaç tür vize daha var ama çok sıktım sizi. <gülüyor> Yok, esnafıca. Ee, şey, e, öğrencilere ben de burada yüksek lisans yaptığım zaman mesela böyle bir şansım yoktu. Şu an e, üniversite ve üzeri eğitim, yani üniversite veya yüksek lisansı eğitimi alanlara İngiltere Hükümeti eğitimleri bittikten sonra iki yıl boyunca çalışma vizesi veriyor. Hı, i̇ş, çok iyi. iş bulabilmeleri için. Sonra herhangi bir vize türüne değişebilecek şekilde. Sizin öyle oldu galiba. Bize öyle olmadı. olmadı bizim, yani. bizim üç ay şansımız vardı. Hı. Bu yeni gelen bir sistem. Ee, biz üç ay içerisinde mezuniyetten sonra iş bulduk bulduk, bulamadık. Ee, lütfen gidin diyorlardı bize. Hı. Hı. Ee, o yüzden Ankara Anlaşması'yla ben de o süreci izledim Hı -hı. herkes gibi. Ee, onun dışında da eğer doktora seviyesinde eğitim evet. alıyorsanız bu sefer üç yıllık bize veriyor size. Yani aslında şu an e, hükümet açık ve net bir şekilde e, yatırımcı, girişimci evet. ve kalifiye insanları İngiltere'ye çekmeye çalışıyor. Evet, Ankara Anlaşması alternatifi olan vize türlerini Sarpel Bey bizlerle paylaştı. Gerçekten de ben de ilk defa şu anda duyduğum vize türleri vardı arasında. Ee, bu konularla alakalı daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız videonun açıklama kısmında link bırakacağım ya da telefon numarası. E, onlar üzerinden iletişime geçebilirsiniz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.